Arkadaşlar, maalesef ben hala beni net bir şekilde anladığınızı düşünmüyorum. O yüzden şimdi size daha farklı bir yöntemle anlatmaya çalışayım. Ne oluyor ya? Ne Ya. Motra motra çıka motra dikkatli ol motra motra öldüremezsin motra motra çok güçlü ol yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye motra